Arkadaşlar merhaba 12 Şubat Pazar günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinin meydanındayız. Meydandan size son görüntüleri ve son durumları aktaracağım. Burası bizim Gölbaşı'nın demokrasi meydanı. Burada maalesef çok fazla yıkım, hasar var. Yollar çok kötü. Yer yer 1 metreyi bulan çukurlar var burada. Tabii görevliler çalışmalarını devam ettiriyor. Benim bu meydanda ve asfalttaki dikkatimi çeken olay şu oldu. Burada birçok esnaf ve güvenlik görevlileri Geceleri nöbet tutuyor. Muhtemelen ilçe dışından gelenler yağma falan yapmasın diye. Çünkü ben e, bölge insanı zaten böyle şeyler yapmaz da. E, tabii meydanda hasar çok fazla. Buradaki iş yerleri falan hep yıkılmış durumda. Burada Rüyam Kafe, Rüyam Organizasyon vardı. Burada kafeler vardı. Burada pastane vesaire vardı. Şurası belediyeye giden sokak. Burası aşağıya giden istasyon caddesi. Yollar şu an bu durumda. Tabi yürümek zor, çekim yapmak zor, bir yerden bir yere gitmek zor. Bazı sokaklara enkazlar devrilmiş, sokaklar kapalı. Geceleri resmen hayalet şehre dönen yerler var. Elektrik yok çünkü bazı yerlerde. O yüzden buradan sizlere bildirim yapmak epey zor. Ama imkan buldukça, yardımlardan fırsat buldukça gelip böyle özellikle ilçe dışında olan insanlar için memleketten son durumları bildirmeye çalışıyorum. Şu an Gölbaşı Meydan'da son durum bu. Depremden sonra geçen birinci haftadayız. Çok fazla iş makinesi var. Cenaze araçları var. Vesaire.